Türk milleti hafızasını kaybetti. Türk milleti kimliğini kaybetmekle karşı karşıya. Kaybetmeyeceksin. O değeri buldun, kaybetmeyeceksin. Peşinden gideceksin. Ona sımsıkı sarılacaksın. O yüzden biz hafızamızı tazeleyip, kim olduğumuzun farkına varıp, artık çözümle buluşmamız gerekiyor. Ve biz Haydarbaşı da kaybettirmeden, yok ettirmeden, Atatürk'ü de yok ettirmeden, kendi kodlarımıza sarılıp, kendi hafızamızı tazeleyip, kimliğimizi ortaya koyup, geleceğe bakacağız. Dünyanın en büyük devletlerinin başkanlarını getirin. şuradaki insanların ilminin, bilgisinin zekate etmezler. Bakın burada bu kadronun bahsettiği her şey Türkiye'nin çıkış yolu. Atatürk'e sarılacağız. Ne yapacağız? Hacı Bektaş denklemine sarılacağız. Ehlibeyt denklemine sarılacağız. Bu şekilde hafızamızı tazeleyeceğiz. Ve geleceğin anahtarı bu kadrodadır. Hüseyin Bey'i tebrik ederim. Hocamın ted tedrisatından tam not olarak geçmiş. Bu ahlaklı, bu anti-emperyalist duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Merak etmesin, her zaman bizler de onun yanında alacağız ve onu destekleyeceğiz bu konuda. Hiçbir şekilde inanç farklılıklarımız, düşünsel farklılıklarımız hiçbir şey ifade etmiyor. Onun bu asil duruşunu... Bu ahlaklı duruşunu desteklemek bir aydın görevi olmanın dışında aynı zamanda insani bir görev olarak görüyorum. Onu tebrik ediyorum o kardeşime.